İza müdi hal fasiku gadabar gadbede veh wahtazz li arşu Çok rivayetlerini şey yapmış Enes radıyallahu anh'ten Ebu Efendim rivayet edilmiş Ebu Büreyd radıyallahu, radıyallahu anh radıyallahu anhum ecmai rivayet edilmiş hadis-i şerif Sonuncu hadis-i şerif buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, اِذَا hal الْفَاسِكُوا Fasık, olunduğu zaman. Fasık ne demek? Allah'ın emrinden sapmış, günah işlemeye dalmış insan demek. Fasık, fasıkın tarifi bu. Doğru yoldan sapmış, günaha dalmış insan demek. Fasık met edilirse, övülürse, aman sen arslansın, ağasın, paşasın, iyisin, hoşsuz, şöyledir, böyledir diye edilirse, gazab-ı rabb. Allahu Teala Hazretleri gazap eder bu işe. Methede ne gazap eder? Fasıkı ne diye. Sonra vehtesle lizalikal arş. Allahu Teala Hazretlerinin arşı azamı bu medihten dolayı titrer. Sallanır, ihtizaz eder. Allah aman ya Rabbi. Allah'ın sevmediği bir günahkar met ediliyor diye arş titrer. Bu hatırınızda kalsın. Allah kızar, Allah'ın arşı titrer korkudan. Allah kızdı diye korkuyor tabi o da. Allah gazap etti diye korkuyor. Yani fasıka lüzumsuz yere medih yok. Bir insan doğru yolda yürüyorsa elini öp, ayağını öp, tamam iyi güzel ama günahkar ne diye övüyorsun? Hatta azarla ki şey yapsın. Hatasını bilsin, dönsün örnek olmaz. Hem günahkar, hem fasık, hem hatalı, hem yanlış yolda efendim, hem de efendim mevkiyi var, makamı var, parası var, pulu var diye etrafındakiler gal kavukluk yapıyor, övüyor. Allah kızar, aşağı ala titrer. Öyle şey yok. Öyle yapmayacak. Müslüman dobra dobra konuşacak. Hoşuma gitti. Dün akşam da anlattım. Bir yerde burada dün akşam gelmeyenler de vardır. Osmanlı sultanlarından birisi bir alime haber göndermiş. Gelsin bize ders versin. Diye. Dini ders versin diye. O kadar dini ilimlere aşıksa gelsin burada dinlesin demiş. <gülüyor> burada gelsin dinlesin demiş. Sonra demiş ona söyle demiş öyle avcılığı mavcılığı bıraksın demiş. Devletin işlerine iyi baksın. Bu kadar insanın vebali omuzunda demiş. Efendim şöyle demiş, böyle demiş. Ben seyahatler etmiş. Tabi Gelen adam onu gidip padişaha söyleyemez diye. Yemin et bakayım aynen söylediklerimi ona nakledeceksin değil mi? Yemin et bakayım diye bir de yemin ettirmiş, öyle göndermiş. <gülüyor> Başka bir alemeye gitmiş o da aynı şekilde. Avu mavu bıraksın, devlet işlerine baksın, ciddi olsun. Efendim ümmetin işlerinde ihmalkarlık göstermesin. Padişah olduğu halde övmemişti. Padişah olduğu halde efendim Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'in çadırına gelmiş kalkmamış yattığı yerden. Kalk mı kalkılmaz mı? Normal olarak kalkılır. Yatıyormuş uzandığı yerden kalkmamış. Kibirlenmesin, şey yapmasın diye. Hocası nasihat edecek. Aklını başına toplasın efendim. Hatalı iş yapmasın. Fatih'in gene bir hocası var, Molla Gurani, Aksakalli, Ehli Kur'an, alim bir kimse. Efendim Fatih'i yetiştiren kimse? Fatih hizaya girmiyormuş, el avuca sığmıyormuş, haşarıymış, Kur'an öğrenmiyormuş, hocaları saymıyormuş filan, küçük daha. Haşarı bir yaramaz çocuk. Demiş ki ikinci Murat babası vezirlerine, ya bizim oğlan hala. Kur'an-ı Kerim'i sökmedi. Elif Bey'i öğrenmedi. Hocaları saymıyor. Aman efendim demişler Mısır'dan şimdi bir alim geldi Molla Gürani diye çok ciddi, çok alim onu hoca yapalım. Çağırın demiş. Demiş ki hocam bizim mahtum, sultan, şehzade Kur'an-ı Kerim'i öğrenemedi, yazıya geçemedi efendim hocalığını yapar mısınız lütfen Allah rızası için işte Müslümanlığı öğrensin filan. Demiş ki yaparım ama yaparım. Tabii bir insanı yetiştirecek alimin vazifesi de hakkı söylemek, öğretmek. Yaparım ama hak ettiği zaman da çakarım demiş. <gülüyor> Döverim demiş. Eh nasıl istersen öyle yap filan. Gitmiş. Elinde değnek. Manisa'ya gitmiş. Manisa'da şehzade lalası yanında. Küçük. Efendim, hocam geldi diye karşılamış, marşılanmış, oturmuşlar. Efendim, haşarı el avucu sığmıyor, gözümüne ne geliyor gibi oluyor yani. Şöyle kaşını kaldırmış, hocam demiş, o yanınızdaki sofa ne demiş. <gülüyor> <coughs> yani, başkaları sopayla gelmiyorlar. Sezinlemiş bir şey, efendim, bu sofa ne? Ötekisi gayet ciddi, hiç gülmüyor falan. Bu demiş, tedip sofasıdır demiş. Tedip, adam etme dövme sopasıdır. Eğer demiş derslerine çalışmazsan seni bununla döverim demiş. O gene kaşını kaldırmış. Yani hocam demiş ben ki padişah çocuğum, çocuğuyum, şehzadesiyim. Beni dövmek nasıl mümkün olur? Reva mıdır? derken çat çat ki iki inmiş bakmış ki bu hoca başka türlü hocalara benzemiyor, öteki hocalara benzemiyor. Kısa zamanda sökmüş. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiş, daha nice şeyler öğrenmiş. Daha işte Allah'ın, Resulullah'ın met ettiği, İstanbul'u fetheden ne ne iyi komutandır diyor. İstanbul'u fetheden insan olmuş yani. Öyle yetişmişler, mübarekler. Öyle alimler. Hiç kimseye şey yapmamışlar yani. Bunu nereden açtık? Fasık bir insan met edildiği zaman Allah kızar, arş ağzı ağzım titrer. Sözümden açtık. Nasıl olacağız biz? Dost doğru sözlü olacağız. Dobra dobra olacağız. Hakkı söyleyeceğiz. Ama yumuşak söyle, ama sert söyle. Tabii yumuşak söylemek daha iyidir. Kaş taraftaki adamı doğru yola getirmek daha iyidir. Nus ile uslanmayana etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Yani ilk önce nasihat. Ondan sonra tekdir. Ondan sonra, ondan da uslanmıyorsa o zaman biraz da ceza gerekiyor demek ki, ceza olunca iyi oluyor. Allah bizi her işi kendi rızası için yapanlardan eylesin, kimseye dalgavukluk ettirmesin, kimsenin önünde hor zelil etmesin, mağlup mahcup etmesin, İslam'ın izzetini yaşamayı ve temsil etmeyi nasip eylesin, ömrümüzü rızasına uygun geçirmeyi nasip etsin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi şöylece müşerref eylesin.